Merhaba sevgili webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte internette 899 TL'ye satılan Ve içinde bir sürü oyun olduğu söylenen Playstation 3'ü satın aldık Hep birlikte bakacağız Alınır mı? Alınmaz mı? Şu dönemde almaya değer mi? Neden böyle bir içerik çekiyoruz arkadaşlar? Şimdi hepimizin bildiği gibi artık ülkemizdeki teknolojik ürünlerin fiyat skalası bayağı bir yükseldi. Mesela PlayStation 5 bildiğiniz 8000 liradan çıktı. Bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle ikinci ikinci sitelerinde 15000 lira, 12000 lira fiyatlar havada uçuşuyor. Daha sonra yine bize değerli bir takipçimiz mail attı. Dedi ki ya arkadaşlar şunu bir alın inceleyin alınır mı alınmaz mı diye bize de mantıklı geldi. Neden mantıklı geldi? Şimdi birincisi eğer çalışıyorsa bu önümde görmüş olduğumuz ürün 899 TL diye iki kollu bir oyun imkanı sunuyor. Bu oyunlar nasıl? Birazdan tabii ki de onlara bakacağız. İsterseniz gelin öncelikle bir neler aldık onu sıralayayım size. Aldığımız şeyin içerisinde şu kollardan iki adet dahil. Buradan bakınca orijinal gibi duruyor. Daha ayrıntılı detay biliyorsanız tabii ki de yorum bölümünden bizlere belirtin. Bu ürün ilk olarak Kasım 2006 yılında Japonya'da piyasaya sürüyor. Ondan kısa bir süre sonra da bütün dünyaya açılıyor. Benim önümdeki model 320 GB'lık model. İşte arkasında Ethernet kablosu bilmem ne var. Zaten bu tarz detaylara hakimsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz şunu bir açalım. Bu ürün hakikaten çalışıyor mu çalışmıyor mu bir onları değerlendirelim. Şimdi geldik arkadaşlar ekrana. Ben de buradayım ama şu an kameramız ekrana odaklı durumda. Kollardan bir tanesi düzgün bir şekilde çalışıyor herhangi bir problem yok. Fakat diğer kol bozuk. Daha sonra zaten lütfi çağıracağım ona bozuk kolu vereceğim. Çaktırmayın arkadaşlar. Sistem şu anda çalışıyor kolumuzda herhangi bir problem yok. Yalnız şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi i̇şte bunun içinde bir sürü oyun var. Hani biz ne login olduk ne mail adresi girdik ne bir şey yaptık. Hiçbir şey yapmadık. Ama bu Bunların hepsi vallahi yasa dışı, ben söyleyeyim. Biz durumu aktarıyoruz, biz aktaran pozisyonumuzu koruyalım. Şu araba yarışına bir gireyim bakayım. Sadece şunu söylemek istiyorum, oyunun açılışı yaklaşık bir 5-10 dakika sürdü. Loading ekranında da yaklaşık bir 1-2 dakikadır bekliyoruz. Bayağı inanıyor, grafikler tabi PlayStation 3 ama bana soracak olursanız ya yani şu an komşu çocuğunu bayağı ikna ettim. Ben beğendim, ya yani şu ana kadar olumlu. Ne şekil sürdüm be? Sıradaki oyunlara bakalım. Şöyle yapalım, bu oyunları hiçbir görmüyor. Ben birine basıyorum onu. Tekken altı. Tabii ki de lütfi davet ediyoruz. Şu an arkadaşlar karakter seçiyoruz, daha dakika bir gol bir Lütfi ağlıyor. Bak hiçbir şey yapmıyorum, kendi kendine gidiyor. Ya bırak Allah aşkına. Evet şu an yükleme ekranında bayağı bekledik. E tutma nasıl bunda? O işler bende. Oğlum bir dakika, bir geri gitsene, bir geri git ya. Seni bir yakalayacağım Lütfi, o komboyu bence bilmiyorsun. Rematch. başka bir şey yapalım Allah ya, Allah. bunu bekleyemeyiz ya. Bundan çıkıyor mu? Şimdi PES mi deneyelim? Abi şimdi adamlar oyunun menüsünü eklemişler. Arayüz kadroları falan güncellemişlerdir diye tahmin ediyorum. Biz PES 2013 oyununu oynayacağız ama kadrolar güncel olacak muhtemelen. Dostluk maçı istemiyorum mu? Düşmanlık maçı yap o zaman. Hadi bakalım büyük maç başlıyor. Benim adamlar kendi kendine geriye geriye gidiyor. Müthiş bir pas. Kalk. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oo. De... Yok bir de kırmızı kart göster ya. O kırmızılar benim biliyorum değil mi? Ha. Oğlum yalnız PES 13 çok güzelmiş harbiden. Baya zevkli bu arada abi. Offside. Ah be Goldü bu ya. Offside. Grafikler de iyi abi. Yani kötü de. Hani oynanıyor yani oyun baya. Müthiş bir organizasyon Zenit'ten. Din artık bu işkence. Yeter, yeter. Oh hop takla. Ben kazandım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir lütfü yolcu edelim. Çünkü şu an deneyeceğimiz şey hani bu aleti aldık ama mesela CD'si çalışıyor mu? Şimdi arkadaşlar ben buna Heavy Rain CD'sini taktık. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu da çalıştığı işin açıkçası. Ama hani bu sefer bir oynama videosu göstermeyeceğiz. En azından CD-ROM'un çalıştığını da anlamış olduk. Şimdi isterseniz gelin bir karşı ekrana geçelim. Alınır mı alınmaz mı? Bunun değerlendirmesini yapalım. Oyunumuzu oynadık. Açıklanması gereken birkaç tane nokta kaldı. Bunlardan birincisi böyle bir ürün alınır mı? Yani hala alınır mı? İşin açıkçası burada belirleyici unsur bütçe. Şimdi mesela bir baba olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Evde iki tane küçük çocuğunuz varsa ya da evde işte biten çocuk varsa onun önüne gayet koyulabilir. Onun haricinde hani fiyatı 899 lira olduğu için hani büyük insanlar yani sadece çocuklar için değil eğlenceli böyle eski oyunları oynamak isteyen işte böyle en azından evde bir tane konsol olsun arada bir ev arkadaşımda takılırım demek için de alınabilir. Yani arkadaşlar ürün genel anlamda... Bence alınabilir ya. Hani bir tane kolu bozuk çıktı tamam hadi ona bir göz payı diyelim ona ama diğer kolumuz gayet sağlıklıydı bunu alırsın bir tane de işte kol alırsın gayet rahat bir şekilde evinde konsol ol. İkinci cevaplanması gereken soru şu. Bu alet kırılmış yani cracklenmiş durumda ve bu hukuki anlamda doğru değil. Ben en azından kişisel olarak şahsi hayatımda bunu canı gönülden söylüyorum. İşte korsan oyun, korsan uygulama veya cracklenmiş programları tercih etmiyorum. Bir şekilde onları satın almaya çalışıyorum ama finalde kararı sizin vermeniz gerekiyor çünkü sonuçta... Piyasa da Bu tarz ürünler var ve satılıyor. Biz de bunlardan bir tanesini aldık ve sizlere göstermiş olduk. Videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 899 TL'ye içinde bilmem kaç yüz tane oyunla birlikte satılan PlayStation 3'e yakından baktık. 35 oyunmuş pardon düzeltiyorum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Gerçekten 750, 809 lira neyse gidip böyle bir PlayStation 3 alır mıydınız? Görüşlerinizi yorum bölümünden